Sizlerle beraber bir yerlere gidiyoruz. Özellikle beni çok eskiden beri takip edenler ve Instagram'dan takip edenler hashtag adlı yok oluşlarıma alışmışlardır. Bir ya önceden planlanmış oluyor ya da son dakikalarda böyle direkt biletimi alıyorum ve bir yerlere gidiyorum. Ve tabii ki de her güzel şeyin bir karşılığı var. Seyahat ederken kesenin ağzını ufacık açmamız gerekiyor. Ama göreceksiniz ki çok az paralarla da dünyayı gezebilirsiniz. Ben size bu videoda bunu göstereceğim. Beni izleyen senin ve herkesi mutlaka dünyada görmek istediğin farklı yerler vardı. Benim de hayalim şu anda ve gelecekte kazanmış olduğum parayı dünyayı görmeye harcamak diyebilirim. O yüzden sadece belirli tatil günlerinde değil hafta sonları bile evden ekmek almaya çıkıyormuş gibi yapıp dünyanın öbür tarafından çıkabiliyorum. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz tabii ki zamanlama çok önemli ama bundan öncesi birazcık naktimizin paramızın olması gerekiyor diyenler varsa aranızda önceden bir video yüklemiştim para nasıl biriktirilir diye. Belki oradaki birkaç şey işinize yarayabilir. Öncelikle seyahat ve bütçe konusunu şu örneklerimle açıklamak istiyorum. Birisi bir şehri 1000 dolara da gezebilir, 100 dolarla da gezebilir, 20 dolarla da gezebilir. Hıh! <gülüyor> Bu ne demek oluyor? Açıklayayım. İstanbul'da olduğunuzu Avrupa'dan Asya'ya veya Asya'dan Avrupa'ya geçeceğinizi hayal edin. Aslında biraz düşününce karşıdan karşıya birkaç farklı yöntemle gidebileceğinizi siz de bulacaksınızdır. Özel şoför ve araç tutabilirsiniz. Kendiniz araç kiralayabilirsiniz. Taksiye binebilirsiniz. Vapura binebilirsiniz. Metro kullanabilirsiniz. Metrobüs kullanabilirsiniz. Dolmuş kullanabilirsiniz. Veya karşıya geçecek biri vardır ve siz de onun peşine takılabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki bedava. Ama orada önemli bir nokta daha var. Çok fazla paraları ödesek de bazen zaman konusunda böyle eksilere düşebiliriz. O da ne demek oluyor? Toplu taşıma kullandığınızda ve trafiksiz geçişler sağladığınızda ucuza ve zaman olarak da artıya geçmiş olursunuz. O yüzden bizim için önemli olan denklem fiyat artı performans olacaktır. <gülüyor> Öncelikle turla mı gitmek yoksa her şeyi tek başına ayarlamak mı? Turla gittiğiniz zaman çoğu yeri görmüyorsunuz. Hatta birçok şeyi görmüyorsunuz. Sadece o şehre ait böyle sembolik yerleri. Her zaman turlarda şöyle bir şey vardır. Nereye gidiyorsanız gidin bir şeyin gecesi vardır. Para tuzağı gibi bir şeydir bana kalırsa. Çünkü aynı programı ve eğlenceyi siz 3'te bir fiyatına getirebilirsiniz. Özellikle bu detayı dile getirmek için bu videoyu bekledim diyebilirim. Gelelim konaklama sorununa. Açıkçası bu konuda çok şanslıyım. Çünkü dünyanın her yerinde. Arkadaşlarım var Özellikle ziyaret etmek istediğim yerlerde mutlaka birileri oluyor ve onların yanında kalıyorum. Ama eğer ki tek başınıza çıkacaksanız hostellerde kalmanızı öneririm. Çünkü her zaman da arkadaşlarımın olduğu yerlerde tabii ki de kalmıyorum. Hem uygun oluyor hem de bütün gün eğer benim gibi gezmeyi tercih ediyorsanız kafalarda şöyle bir soru işareti oluyordur. Tatile ne için gidiyorsun? Dinlenmek için mi? Çok fazla yer görmek için mi? Yeni tatlar keşfetmek için mi? Ona göre insanların bütçe ayırması gerekiyor. Birisi yemek yemeyi seviyordur. Birisi konser kovalıyordur. Birisi sadece çevreyi görmek istiyordur veya birisi gerçekten çok fazla birileri oldu. Siz kimsiniz derler. Ben bu videoda sizleri kendime baz alarak konuşuyorum. Onun haricinde coach surfing diye bir şey denemiştim ben yıllar önce. Coach surfing size şöyle bir şey sağlıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bunun için gönüllü olan insanlar var. Hani gidiyorsan benim yanıma gel. Bende kalabilirsin. Bazı koşulları oluyor. Onlara dikkat edin. İşte evcil hayvan sorunu olabilir. Yemek sorunu olabilir. İyi araştırmak lazım. Çünkü insanların ne olacağı gerçekten belli olmuyor ve bedavaya getirebilirsiniz. En güzel yanı oralı oldukları için sizi daha iyi yönlendireceklerdir. Sadece turistik amaçla değil de sanki oranın bir yerlisiymişsiniz gibi size tavsiyelerde bulunabilirler ve size yemek falan da yaparlar ve bu da bence gayet iyi. Ama bir şey unuttuk. Bu videoyu sanki pasaportunuz ve vizeniz varmış gibi çekiyorum ama ilerleyen zamanlarda bununla ilgili sorunlar yaşarsanız Amerika vizesi nasıl çıkartılır normal Avrupa ülkelerinde nasıl seyahat edilir vizesiz ülkeler veya pasaport nasıl çıkartılır? Eğer ki kafanızda bunlarla da ilgili soru işaretleri varsa yorumlarda lütfen belirtin. İlerleyen zamanlarda bu konuyla da ilgili sizlerle birer video çekeriz. Konaklamadan önce bir yere nasıl gideceğimiz hakkında konuşacağız. Uçak biletleriyle alakalı ipuçları vereceğim. Ucuz olduğunu düşündüm ve Avrupa'da özellikle aktarmalarda kullandığım veya buradan giderken kullandığım şirketleri aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Neler yapıyorum? Şimdi gerçekten bir savaş veriyorum ama sonun mutlu son video onla size onları söyleyeyim. Gideceğiniz yerde birkaç tane farklı havalimanı olabilir. Bunu unutmayın. Örneğin İstanbul'u baz alırsak bazı Avrupa şehirlerine Sabiha Gökçen'den daha da ucuza gidebilirsiniz gibi. Çok popüler ve kalabalık şehirlerin birkaç tane farklı havalimanı olabiliyor ve bu gerçekten inanılmaz bir fiyat farkı ortaya çıkartıyor. Uçaktan da indikten sonra aktarma yaparken mutlaka metro, otobüs, şatıl bu tarz şeyleri kullanmanızı öneririm. Tatile gitmeden önce bunları iyi araştırın. Lütfen korku taksiye binmeyin. Genellikle ben arkadaşlarıma, ay ne yapacağız şimdi nasıl gideceğiz falan böyle panik atak olurlar. Derim ki sakin olun. Araştırdım biliyorum. Veya oradan birine de sorabilirsiniz. Önceden bir araştırma yapmanıza da gerek yok. Korkup taksiye binmeyin. Benim bu seyahat konularındaki en büyük kazancım büyük ihtimalle zamanlamayı çok doğru yapıyor olmam. Çünkü ben yoğun dönemler ve herkesin tercih ettiği dönemler haricinde bir yerlere gitmeyi daha çok seviyorum ve genellikle şöyle bir tepki alıyorum. <gülüyor> Sorunun cevabı oldukça basit. Ucuzluğa gittim. Bu da değil. Ucuzluğa gittim aynen böyle. <gülüyor> Şimdi kağıtlar kalemler hazır olsun çünkü tam bir nokta atışı yapacağım. Ucuz uçak bileti bulabileceğiniz havayolları 27 hafta önceden yani 6-7 ay önceden biletleri satışa sunuyorlar ama bu konularda maalesef ki her zaman bir ama var. İlk bileti ben aldım diye sevinmeyin çünkü genellikle ilk biletler oldukça yüksek fiyata satışa sunulur. Daha sonra havayolu şirketleri fiyatlar üzerinde oynarlar. Yurt dışı uçuşlarında ortalama 170 gün öncesinden ucuz bilet bulabilirsiniz ve son bir ayı Ise bu fiyatlar %40 üzerine eklenerekten satılır. İç hatlarda ise durum şöyle değişiyor. Dış hatlara göre daha hızlı karar verebildiğimiz için seyahat günümüzden 57 gün önce daha uygun bilet bulabiliriz. Örneğin şu an bakıyorum. Uzak mesafede bir yere gideceksen ve yaz dönemi gitmek istiyorsan bana en iyi fiyatı Ocak ve Şubat tarihleri veriyor. Bunu tercih olarak şu andan bu yazı planlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bu şirketten şirkete değişiyor. Hangi karşılaştırma sitesine girerseniz girin. Daha sonrasında tercih etmiş olduğunuz hava yollarının kendi sitesine girerekten bilet satışını gerçekleştirin. Her zaman daha uygun bir bilet bulursunuz. Ayrıca bence hepiniz şunu biliyorsunuzdur. Kimi hava yollarının mail yoluyla böyle alarm kurabiliyorsunuz veya karşılaştırma sitelerinde de var. Mutlaka gitmek istediğiniz araların bir uyarı sistemi yerleştirin ve size SMS veya mail atmalarını isteyin. Bu tarz üyelikler veya uyarılar oluşturduğunuz takdirde size özel teklifler sunulabilir veya ufak promosyon kodları sizin adınıza güncellenebilir. Şimdi gelelim benim en sevdiğim son dakika uçak biletlerini böyle bir adrenalin de oluyor. Benim baya bir hoşuma gidiyor. Bu tarz biletler birçok insanın böyle tatil anlayışına ters gelmekte. Bu yüzden de bu fırsatlardan benim senin gibi insanlar yararlanabilir diye düşünüyorum. Son dakika fırsatları daha çok beş saat üzeri olan yolculuklar için geçerli. Ve seyahatinizden tam bir hafta önce bilet fiyatları olabildiğince en yüksek fiyatlar şeklinde sunulur. Ve burada devreye senle ben giriyoruz. Unutmayın ki kimsenin tercih etmediği zamanlar daha her zaman biletler daha ucuzdur. Çünkü şirketler ellerindeki o biletleri bir şekilde satmak isterler ve son dakikaya kadar fiyatları düşürürler. Siz de orada bir anda devreye girerseniz ucuz bileti yakalayabilirsiniz. Hangi gün en ucuza uçulur diye bir soru vardı. Gece uçuşları her zaman uygun olanlardır. Aramızdaki birçok kişi gece uçuşunu sevmez ama ben kesinlikle gece uçuşlarını daha çok seviyorum. Çünkü nereye gidersem gideyim hiç ise bir gün bana kalıyor ve akşam uçağıma biniyorum, uyuyorum ve ertesi gün hayatıma enerjik bir biçimde devam ediyorum. Ya sadece ucuz olduğundan değil bence mantıklı olan da o diye düşünüyorum. Benim deneyimlerime göre perşembe günleri gidiş, çarşamba günü dönüş alırsanız her zaman daha karnı çıkarsınız. Olabildiğince bence hafta içine denk getirmeye çalışın. Ryan Hava Yolları vardır herkesin tercih ettiği. Hatta şimdi aklıma geldi. Youtube'da ilk videomda şöyle bir cümle kuruyorum. İzleyin. Dünyanın diğer tarafına sadece 8 liraya uçmak ister misiniz? <gülüyor> Elif Global. Aynen öyle. Amsterdam'dan bir yerden geçiyordum. Şu an tam net tarih hatırlamıyorum. Paris'e 8 dolara uçmuştum. Veya Euro'ydu. Ama böyle çok komik bir rakamdı. O yüzden mutlaka aşağıya bıraktığım hava şirketlerini incelemenizi öneririm. Bu tarz böyle en uygun rezervasyon tarihlerini araştırmak isterseniz zaten genel böyle arama motorları var. İşte Sky Scanner gibi. Bütün sitelerden datayı çekiyor ve sisteminde size sunuyor. Ama böyle yazı ve şehre uygun şekilde rezervasyon fikirleri edinmek istiyorsanız dediğiniz ülke ve şehre yazarak da size alternatifler sunuyor. Bu tarz böyle bilinen gezi ve blog yazılarını Skyscanner'ın forumundan bile takip edebilirsiniz. Sizlerle paylaşacağım önemli bir detay ise bilgisayarınızdan uçak bileti satın alırken mutlaka ve mutlaka çerezlerinizi temizleyin. Çünkü bu sinsi çerezler gerçekten uçak biletlerinin fiyatlarına ve birçok şeylerde de fiyatı değiştirebiliyor. Ben asla işimi şansı bırakmayanlardanım. O yüzden VPN kullanıyorum. VPN ise şu işe yarıyor. Sizi bulunmuş olduğunuz konum yerine dünyanın farklı bir gösteriyor ve bu konum gerçekten çok önemli çünkü ona göre bir fiyat veriyor. Eğer ki bunu yaparsanız göreceksiniz ki çok ama çok uyguna bilet bulabileceksiniz. Ben bunu nasıl fark ettim? Evdeki iki farklı bilgisayardan girdim. Bir dönem işte bu YouTube, Facebook bir girmek yasaktı ve o bilgisayarda VPN yüklüydü. Aynı tarih aralığında, aynı saatte uçağa baktığımda o bilgisayarda farklı fiyat gözüküyordu. Diğer bilgisayarda farklı fiyat gözüküyordu. Sonra dedim ki bununla bir iş var. Ben böyle bir fiyata bu bileti almam. Burada ucuzu var dedim o bilgisayardan aldım. Sonra detaylı bir araştırma yaptığımda işte bu bilgiye ulaşmıştım. Umarım sizin de işinize yarar. Başka bir tavsiyem ise bunu da büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bu puan kazandıran kartlar mil kazandıran kartlar. Onlar da gerçekten işe yarıyor. Özellikle kredi kartı kullanıyorsanız ben kullanmıyorum ama annem ve babam kullandığı için onlardan böyle birazcık hacılıyorum. Siz de kendiniz ya da başkasının kartından mutlaka bu millerden yararlanın. Çekinlerinizi mutlaka daha önce yapın. Eğer ki büyük bir valiziniz yoksa sadece sırt çantanız varsa zaten Valizini teslim etmeden hemen zamandan tasarruf edersiniz. Geçersiniz. Koltuk takıntınız varsa size şöyle bir şey önerebilirim. Bu bizim her zaman yaptığımız bir şey. E, tabii ki ekstradan koltuk seçtiğiniz zaman herhangi bir fiyat farkı ödüyorsunuz. Biz bunu istemiyoruz. Uçağa bindiğiniz an eğer ki koltuğunuzdan memnun değilseniz hemen oradaki bir görevliye ben yerimden memnun değilim. Eğer ki mümkünse boş koltuk varsa geçebilir miyim diye bir istekte bulunabilirsiniz. Çünkü genelde kimse ekstra para vermek istemediği için belli başlı koltuklar özellikle boş bırakılıyor. Ve orası boş olduğu için siz de ücret ödemeden o koltuklara oturabilirsiniz diye düşünüyorum. Buradan da Berke'ye selam olsun. Biz bunu gerçekten baya bir yapıyoruz. Özellikle bir de gişe kısmında kafalarsak hiç bu işlere gerek kalmıyor. Direkt istediğimiz yere pıt diye ekstra ücret ödemeden oturabiliyoruz. Ve ilginizi çekmişti diye düşünüyorum. Videonun başındaki trailer'dan bahsedeyim. Geçen hafta tek başıma sadece 54 saatine Budapest'e gittim. Peki neden 54 saat? Bir okulum var. Dönmem gerekiyor İki kulağa daha böyle macera dolu geliyor. Yaklaşık 6 ay önceden ayarladım. Çok uygun bir fiyat aldım. VPN kullanarak farklı bir sistemden alıp Türk Hava Yollarından aldım. Ve bence gidilecekler listesinde mutlaka yer alması gereken bir şehir. Bu da Paris'ten Roma'dan hiçbir fark yok. Oldukça gelişmiş ve farklı özelliklere sahip bir şehir. Ben özellikle dinlenmek amacıyla gittim. Orada kaplıcalar var böyle şehrin ortasında kocaman kocaman havuzlar var ve bu yaz hiç havuza denize girememiştim. Acısını çıkarttım diyebilirim. Ve mesela şu an bakarsanız Budapest'e biletlerinin yaklaşık 1,5 milyar olduğunu görebilirsiniz. Amerika'dan hiçbir farkı yok. Ve 6 ay önce aldığımı düşünürsek dolar olarak ödedim ve dolar o zamanlar kur 4 diye düşünüyorum. 76 dolara 304 Türk lirası ediyor. Bence gayet makul. Orada hostelde kaldım. 2 gecelik için benim için önemli olan şehri gezmek, görmek ve yemek yemekte. O yüzden 20 25 Euro gibi bir fiyat ödedim. Zaten Instagram'dan da takip edenler biliyordur. Bir challenge dedim ve cebimde 50 Euro ile gittim. 50 euroyla da gerçekten full yemek yedim. Başka hiçbir şey yapmadım. Şehri yürüyerek gezeceğim dedim ama akşam bir gece turu yaptım ve bir de tramvaya falan bindim birkaç kere sadece o havayı solumak için. Onun için de ekstradan cebimden 12-13 Euro tarzı bir şey çıktı. Çünkü trenle de aktarma yaptım şehir merkezine gelmek için. Yani bu tatilin anlayacağınız bana gayet ucuza mal oldu. Sadece bir sır çantam vardı. İçinde ekstradan bir yedek, tişört, pijaman vardı. Bir tane yastık kılıfım ve bir tane baş havlusu olmadan hayatta hiçbir yere gitmem. Bakım çantam, işte deodorantım, diş fırçam vesaire bu tarz şeylerim vardı. Ve yaklaşık tarttığımızda da 6 kilo bir yüküm vardı. Çünkü gereksiz bir şey aldığınızda o çantayı bir yere bırakamazsanız onunla gezmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu tam bir işkence. Hatta hatırlayanlar varsa Roma'da tam tamına 35 kilometre boyunca yürümüştüm ve bütün şehri baştan aşağı yürüyerek gezmiştim. Ve kesinlikle hiçbir ağrım, sızım olmamıştı. Çok ilginç. Normalde çok hassasımdır. Hemen bir yerlerim patlayıverir vesaire. O kadar keyifliydi ki benim için. Bu da peşte de o kadar gezmedim. Çünkü bir gün kaplıcalarda kaldım. Diğer günde sadece şehrin belirli yerlerini gezip sadece yemek yedim. Oturdum ve keyfime baktım. Sadece size özel bir zaman olması, kendi iç sesinizi dinleme, kendinizle vakit geçirmek size gerçekten çok iyi gelecektir. 24 saat adlı videomda da zaten bu konu üzerinde durmuş değer ederken kendimce şöyle bir kuralım var. Turistik mekanlar haricinde gerçekten böyle lokal orada yaşayan bir yerel insan gibi takılmayı ve çevreyi görmeyi, yemeklerini tatmayı çok seviyorum. Gitmeden önce yapacağınız araştırmalarda sadece ilk 3 siteye girip kesinlikle bunları baz alarak yapmayın. Benim gezdiğim ve gittiğim yerlere önceki seyahat videolarımda detaylı olarak Roma ve Los Angeles var. Bakın nerelere gidiyorum, nasıl gidiyorum. Özellikle Roma'yı tek başıma gezdim diyebilirim. O videonun size çok ama çok yarar olacak. Belki de hiç duymadığınız aslında gözünüzün önünde olan yani çok önemli bir yapının yanında olan bir şeyi hiç kimse mesela bilmiyor. Ben oralara böyle detaylara dikkat ediyorum ve inanılmaz zevkli bir seyahat oluyor sizin için. Bir şehri tüm detaylarıyla gezmek tabii ki imkansız. Kendi yaşadığımız bölgeyi bile o kadar detaylı bilmiyoruz ama nerelere nasıl hangi vakitlerde neler bedava neler ücretsiz nerelerde yemek yedim nasıl kaldım bu konu hakkında kafanızdaki birçok soruyu Roma vloglarımda görebilirsiniz. Gezmek istediğiniz yerleri onu unutmamak için mutlaka önceden not alın telefonunuza veya bir kağıda. Onun haricinde internet sizin bu konuda gerçekten hayatınızı kurtaracaktır diyebilirim. Özellikle kullandığım Maps diye bir uygulama var. Şehrin planını önceden telefonunuza indirdiğiniz için internetiniz olmasa da gitmek istediğiniz yeri kolayca bulabiliyorsunuz. Ve eğer ki seyahat etmeyi aklınıza taktıysanız başka yollar arıyorum diyorsanız Isaac diye bir uygulama var. Burada gönüllü olarak gidiyorsunuz. Öğrenci staj işleri oluyor. Onları takip edebilirsiniz. Avrupa Birliği'nin düzenlemiş olduğu bazı gönüllü işler var. E, atıyorum bir şey için yardım ediyorsunuz. Onlar da size konaklayacak yer veriyor. Bu tarz <gülüyor> şeyleri de takip ederseniz açıklama kısmına hepsini yazacağım. Mutlaka onları incelemeyi unutmayın. Seyahat etmemek için hiçbir bahaneniz yok. Ay aklıma konuştukça bir sürü şey geliyor. Bu videoya bence sığdıramayacağız çünkü work and travel var, interrail var. Hangi birinden bahsedeyim Ve ben şu şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Aklınızda seyahatle ilgili ne soru varsa, orada çalışmak mı, orada yaşamak mı, work and travel mı, interrail mı, pasaport çıkartma mı, artık neyse lütfen aşağıya bırakın. Böylelikle ilerleyen seyahat videolarını sizden gelen sorularla hareket ederiz ve aklınızda hiç ama hiçbir soru kalmaz. O yüzden ben ufak ufak izninizi rica edeyim. Birçok konuyu tekrar etmek istemediğim için tekrar etmedim. Bu nasıl bir cümle? Şöyle açıklayayım. İşte yemeğin yanında taşımak olsun, para biriktirmek olsun. Bu tarz videolarıma da bakarsanız seyahatlerinizde çok ama çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Ve umuyorum ki beni izleyen senin umarım istediğin yere gidebilir seyahat etmek, yeni yerler görmek ve o atmosfara adapte olmak gerçekten çok ama çok farklı bir duygu. Neyse şimdi duygusala bağlayacağım. Size hayallerinize baş başa bırakıyorum. Ve unutmayın ki dünyada gezilecek çok ama çok yer var. Yay. Ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bana gerçekten YouTube'da bir şeyler yapmak için manevi bir destek veriyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve tabii ki de bir klasik en çok gitmek istediğiniz yeri ve nedenini aşağıya kısaca yazın. Benim çocukken ilk gitmek istediğim yer İtalya'da çünkü bir hamur kafayım ve pizza, hamburger, tatlılar, dondurmalar her şey oradaydı. Çok cazip geliyor ama ilk önce 10 yaşında Londra'ya gittim. Cevapları bekliyorum ve gidiyorum. Hoşçakalın.